Çok ilginç bir hafta oldu. Tamamen bank ve tartışmalarıyla geçen bir hafta... <gülüyor> Bakayım Enis'in bakış açısına merak ettim. Haftayı geride bıraktık. İnsanlar da insanlar sinirli ve bu videoda bunların nedenini irdeleyeceğiz. Bahsedeceğimiz üç başlığımız var. İlki konsol oyuncularının isyanı ikincisi Türkçü ahtis tarafında yaşanan olaylar ki bu çok sıcak bir konu. Üçüncüsü benim oyunda geçirdiğim 20 saatin ardından düşüncelerim. Ha bir de onu da merak ettim. Menis'in çok güzel yorumları oluyor. Anadil. bir numara adresine hoş geldiniz. Konsolda Cyberpunk 2077. Daha önceki videomda söylediğim gibi ben Cyberpunk'ı PlayStation 5 ve PC'de oynadım. Şu anda da PC'de oynamaya devam ediyorum. Ne bunları? Fakat son birkaç gündür PlayStation 4 sürümü ile alakalı öyle şikayetler duymaya baş ki hem yerli hem yabancı. Biraz bakayım dedim. Ve acayip üzüldüm lan. Çünkü Cyberpunk 2077'nin Playstation 4 versiyonu resmen bir yalan dolan. Vadiden oynayış görüntülerine ulaşmayı bırakın. Sağlıklı bir oyun deneyimi bile sunmaktan çok uzak bir görüntüsü var. İlk sıkıntı oyundaki boşluk hissi. Elbet PC tarafındaki gibi görüntü kalitesini yakalamak çok zor. Kimse öyle bir şey beklemiyor zaten ama bu ne abi? Oğlum oyunda NPC bırakmamışlar lan. Night City olmuş sana Lifeless City. Yaşam yok olmadan adamda. Hadi buna neyse diyelim. NPC'lerin çok sık olması önemli değil diyelim. Abicim oyunda kaplamalar... Peki siz öyle ya da böyle izliyorsunuz sağda solda. Nasıl oyun? Yani siz de bir Sa sardım oyun yani izliyormusunuz? Arada yok. Ya kaplamalar geç geliyor ya da bazen hiç gelmiyor. Kaplama yüklenmemesi problemi ciddi can sıkıcı ve görsel anlamda oyunu dibe indiren bir problem. Tamam hadi bu kaplamaların gelmemesi olayına da dedik ok, ama o da durumu kurtarmıyor ki bu kez de FPS yeri öpüyor. Sıksı 20-25 bandına düşüyor. Kaplamalardan feragat etseniz de ah, FPS arasında ciddi problemlerle uğraşıyorsunuz. Yani anlayacağınız oyun eski konsollar için yapılan sürümün mevcut deneyimi içeren bir performans ortaya koyuyor. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız eğer birkaç senelik konsol adamlar nasıl yapsın ona düzgün şeyler diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünce doğru bir yaklaşım değil abi. Çünkü bu oyun duyurulduğunda PlayStation 4 ve Xbox One'a gelecek diye duyuruldu. Ne demek bu? Yani biz bu oyunu PlayStation 4 ve Xbox One için oynanabilir ve düzgün seviyede Aynen çıkartacağız öyle. demek. Hani bu konsollarda oyun çıkartmaya dün karar verilmedi. Geliştirme aşamasının en başından beri bu karar verilmiş durumdaydı zaten. E o kararı verdiler ama o... Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu aralar bir sınav haftası falan mı? Yoksa beni yeni Instagram'da düdüklüyorlar mı? Bir sınavınız mı var mı lan bugün yarın? Hafta içi falan. Bir kısım evet diyor, bir kısım hayır diyor. Olmadı, denkleyemediler de diyebilirsiniz. Teknoloji çok yetersiz kaldı. Son dakikaya kadar anlayamadılar yapamadıklarını da diyebilirsiniz. Bitmiş Ama ben de buna karşı ya. derim ki bu da doğru bir açıklama değil. Çünkü öyle bir durum varsa o zaman konsolda alacakları falan, biz o oyun alacakları Finaller falan bize haftası. Nasıl böyle lan karı, ya finaldir ya bizedir ya. Hem bunu demiyorsun hem oyun iyi etme durumunda çıkıyor. Sonra bir de suçlusu PlayStation 4 ve Xbox One donanımları mı oluyor? Olmaz acı öyle iş. PlayStation 4 ve Xbox One donanımları sanki dün mi ortaya çıktı? Bu konsolların gücü 7 yıldır Ortada, Madem yapamıyorsun de o zaman ben yapamıyorum. Biraz bekleyin düzelteceğim. Yani şu konsoldaki performans rezilliğini iyiye Ubisoft gibi nispeten daha kötü şöhretli firmalar yapmış olsa abbov diyorum cümbüş çıkar. Doğru bakışıcısı bu arada. Tabi cuma günü yani dün itibariyle bir güncelleme de gelmiş oyuna. Bu güncelleme oyunu ne kadar toparlar henüz görme şansım olmadı. Fakat takipteyim abi. Bakalım konsol sürümü ne kadar sürede kendine gelecek. Witcher 3'ün de konsol sürümü çıkışında çok problemliydi ama bu kadar da değildi bari. Cyberpunk bu konuda bayağı açtı kendini tüm bunların sebebi ne biliyor musunuz? Daha önce de videolarda konuştuğumuz şey aslında. Acemilik abi. CD Projekt Red iyi işler yapmış başarılı bir firma olsa da bu kadar büyük çaplı işlerle vakit geçirmiş bir firma değil. Tecrübesi az. Kendilerinin bugüne kadar yaptığı iki adet devasa oyun var. Bir tanesi Witcher 3, diğeri de bu çıkan Cyberpunk. İşte bu acemilikten dolayı böyle geniş oyun... On baksana grafikler nasıl değişiyor bir an ya. Her platformda düzgün bir şekilde cilalamak zorlamış CD Projekt'i. Bu cilalama olayı gerçekten son yıllarda oyunlarda çok zor olmaya başladı. Neredeyse büyük oyunların hepsi garip garip hatalarla geliyor. Ve biz oyuncular olarak bunu artık iyice normal kabul etmeye başladık. Yani eh dur bak. O... Bu Twitch'ten neden bildirim gelmiyor sen yayın açınca? Hepinizi kurtarayım mı bu durumdan neden olduğunu? Kurtarayım mı? Bir ayar yapalım mı birlikte? Bak çok basit. Nerede lan bizim çocuklar? Bak şimdi dur. Geliyor Sesim ha, geliyor evet. mu? Evet. Hayır hayır. Kordu kapat, kapat kardeşim. Ne <gülüyor> oluyor Ne porno <gülüyor> mu izliyoruz oğlum siz? Yok abi. Yok abi müzik yapıyoruz da kordu ile. <gülüyor> ya siz ya, yaptığın müziği <gülüyor> bir dinlesene ya. Abi daha dur daha yeni başladık. Ha. Bir yarım saat sonra sana bir şey ha, hazırladım ha. ama. Ha neyine müzik yapmak ya. Kardeşim. Abi bak. Ya bak odol. ben sana çok mı? güzel straight, vokaller <gülüyor> var. <gülüyor> bir vokal ses kaydetmişiz bak. Yürekler ederek dakika birden dokunur yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben Bak şu ana kadar bir bip bile yaptıysan bir dinletsen onu. Abi, abi bence dinletmesin. Sadece bip yaptık zaten. Tam bir bip dinlet <gülüyor> merak ettim ya. <gülüyor> Al abi dur daha başladık. Bekle. Daha daha sakin ol. Ya sen hala daha şimdi başladık abi Oğlum harika olmuş ya bu var ya. Eyvallah abi sağ olasın <gülüyor> bu, ya. Eyvallah. Allah çok gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Deli gelişir <gülüyor> bu. Bak şu an editlere başladık. Bak şu anda ses evet, kayıtlarını abi, yaptım. Kordi'ye ya gönderdim. Sen... 8BORN'a tamam, ne bu yapıyorsunuz bunu? Yok abi. Abi borna yaparsak Ver. server açılmadan kapanır. <gülüyor> <ben. gülüyor> <gülüyor> Girent çıkar kapanır. yani. Bu, MP3 niye sokamıyorum buraya ya? Bir dakika dur bakayım. Şimdi bir dakika bir iki saniyelik bir şey sormaya geldim. Tabii. Bu bildirimler niye gelmiyor diyen bir tayfa var ya. <gülüyor> o e, nerede ki özellikte o şey? Bir Abi dur. sağdan bekle dur Gö bir önce gideyim. Anlatacağım mevzuyu. Sağdan Ay ayarlara normal giriyorsun. ayarlara geliyoruz. Oradan bildirimlere giriyorsun. Bildirimlere geliyoruz. Ha şu akıllı bildirimler değil mi? Onu kapatıyorsun. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar. Twitch'te sağ... Dur ben bir sesi kapatıyorum. Siz çalışın. Sağ üstte ayarlarınız bildirimler kısmına gelmeniz lazım. Şimdi burada akıllı bildirimler Burada akıllı bildirimler Hepinizde otomatik olarak açık olması gerekiyor. Tamam mı? <gülüyor> ya dikkatimi dağıttı oradan bir de yayına girdin mi? Ya. Akıllı bildirimler açık olduğuna ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ya yazıyor zaten. Etkinleştirildi etkinleştirildiğinde bildirimler nerede nerede orada gösterilir. Yani mesela diyelim ki sen bilgisayarında benim kanalımdasın veya Twitch açık. İçeride uzanıyorsun. Telefonuna bildirim gelmiyor. Niye? Çünkü burada açık olduğu için bildirimi burada gösterip kapatıyor. Anlatabildim mi mevzuyu? Sen bunu kapattığında, hangi bildirimlerin açıksa telefon, Chrome, şey, browser, mail, onların hepsine geliyor. Bunu kapattığınızda her yerden bildirimi görürsünüz. Böyle bir ayar keşfettik geçen, geçen gün. Ee, ben kapattım, şimdi her yere bildirim geliyor anlasın. Eskiden bana da gelmiyordu. Kim yayına girerse takip ettiğim şak diye uygulamadan geliyor. Burada açık bile olsa. Bir deneyin bakalım. Belki çözüm olur. Okey toporto tohum ortakor olmaz gibi geliyor gözümüze. Bir sürü platform oyun çıkartıp bunlara neredeyse sıfır hatayla yapan Rockstar dışında firma kalmadı gibi bu işi becerebilen. Ki onlar da bu pürüzsüz oyun çıkarmasında hakikaten bir numara oldular. Tabii bir de özel oyunlar var. Onları saymıyorum. Yani God of War, Last of Us vesaire vesaire gibi. Ya bu adamı ne hale getirmişler harbiden ya Fortnite'ta. Onlar sonuçta tek platforma çıkan oyunlar. Bir oyunun çıktığı platform sayısı birden fazla olmaya başlayınca hatalar da yoğunlaşmaya başlıyor. CD Projekt'in oyuncularla kurduğu dostane ilişki, severim, sayarım, yaptıkları işlere de saygım büyük. Bu duruma hala daha değişmedi. Fakat bu oyunu PlayStation 4'te oynayan bir insan olsaydım gerçekten canım çok sıkılıyordu. İnsanların bu duruma isyan etmesini ve can sıkmasını da çok iyi anlıyorum. O yüzden bu videoda bu duruma bir işaret etmek istedim. Umarım en yakın zamanda tamamen bu sorunlardan arındırırlar oyunu. Şey muhabbetleri de oluyor tabii. Abi oyuncular erken çıksın istiyordu. Şimdi erken çıkınca da hata var diye kızıyorlar diye bir şey olabilir arkadaşlar. Bu oyuncuların hepsi aynı insan değil. Sanki PlayStation 4 sahipleri toplanmışlar kendi aralarında. imza atmışlar da bu oyun erken çıksın hatalı olsa oynarız demişler de. Oyun çıkınca a, oynamayacağız biz yer demişler gibi bir yaşa şey yapmaya gerek yok yani <gülüyor> bir oyun Benim dünkü durum gibi bu işte en doğal talebi mevcut platformda istediği oyunu sağlıklı bir şekilde oynayabilmek. İçerikten bağımsız olarak teknik anlamda sağlıklı bir şekilde oynama karun. En temel talep bu. Yani oyunun iyiliğinden önce oyunu oynayabiliyor olman en önemli şart. Türkçe çeviri. Şimdi gelelim Türkçe çeviri olaylarına. Dün gece bir görsel çıktı ortaya. Bir internete düştü. Ben de o sayede görebildim. Alray'in paylaşımı bu olayı görmeme vesile oldu. Normalde orijinali bu olan bir kelimeyi bu şekilde çevirmişler. Nereden baksanız saçma bir çeviri olmuş. Bu çevirin ortaya çıkmasının ardından çeviriyi yapan ekipten de bir açıklama geldi. Özür Bunu bir hata olduğunu ve ilk yamada düzeleceğini söylediler. Bu tarz bir durum karşısında hızlı reaksiyon almaları önemli. En azından olarak karşımızda bir muhatap bulmuş olduk. Kafalarını kuma gömmemeleri pozitif bir durum. Maalesef çevir... Elraine! Bir tarafında böyle bir hata yapılmış olması, bu hata bu arada yazım hatası değil yani. yani büyük ihtimalle üzerine düşünülememiş bir hata. Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani neden bir insan art niyetli bir şekilde böyle bir şey yazsın yani? Bana saçma geliyor. Belki kendince komik olacağını düşündüğü bir bizzat şekli yapmak istedi. Belki farklı bir düşüncesi vardı. Belki de üzerine çok düşünmeden böyle komik oldu deyip koydu. Belki de hiç bu açıdan bakmadı. Dün Enis'e mesaj attım gece uyudun mu diye. Sabah e, uyumuştum abi yazdı. Sonra dedim ki çok şey kaçırdın. Kapalı bir Newt attım. Yut işte. <gülüyor> Bunlardan çok olabilecek şeyler. Her insan hata yapar abi. Bu çeviriyi yapan arkadaşımızda bir hata yapmış ve sonrasında da özür dilenmiş Ya burada kimseyi zaten linç edip niyet okuması yapmak gibi falan durumum yok. Sadece ortada böyle bir olay var. Haberimiz olsun ve bu olayla ilgili aksiyonda alınıyor. Bunun evet. bilgisini paylaşmak istedim ve daha da önemli bir konunun altını çizmek istedim. Özellikle çeviri ekibinde çalışan insanların bu konularda daha etkili olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu durum hepimizi etkileyebilecek bir olay. Biliyorum çeviri işi önemli bir iş. Türk coğrafyası için gerçekten çok önemli bir iş. Yapıyorsun. Doğru. Sakatan Sayıburpan çevresi çok zengin. Hep saygı duyduğumuz ve övündüğümüz bir şey bu arada. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Top dolu. Böyle bir hata almış olması benim de canımı sıkmış olsa da genele baktığımız zaman iyi çıkarılmış bir iş var He. ortada Bu hatanın da giderileceğini söylediler. Cevabımızı aldık. Ama böyle bir hata abi hakikaten can yakıcı bir noktaya gelebilir. Sevgili çeviri yapan abilerim, ablalarım, kardeşlerim rica ediyorum. Bir oyuncu olarak böyle saçma hatalara yer vermeyelim. Zaten Türk oyun sektörü kırılgan bir sektör. Ayakta durması için hep beraber çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Bu kırılgan yap ya da bir darbe siz vurmayın abi. Durduk ya. Yere... Burada ben buradan linç yedim. Buna sanki kırılgan o darbeyi ben vuruyormuşum gibi lanse edenler oldu. Ne alakası var abi herkes işini doğru yapsa... Vatan Millet Sakarya o diye gezeriz yani. Bu sorumlusu ben dedim ki bu işin. Ana medyanın elinde oyunlardan nefret. Bunu ben bugün görmesem yarın bir başkası görecekti yani. Gene tepkisini gösterecekti. Verecek kozlar vermeyin. Kesin de yaptığı iyi düşünülmemiş bir hatadan dolayı linç etmek gibi bir gaye falan. Benim de yoktu işte. Yok, kesinlikle yok. Bunu oyuncular arasında bir muhabbet olarak düşünün abi. Ya biz kendi ayağımıza sıkacak böyle hareketler yaparsak dışarıdaki insanların oyun kültürüne dair saldırısı çok daha yoğunlaşır. Bu tarz hatalar olası dışarıdan gelecek işleri de zedeleyebilir. Bu çeviriyi yapan firma Türkiye'deki en tecrübeli oyun çeviri firmasının başında geliyor. Yarın yurt dışından bir yapımcı gelse ben oyun Türkçe çevireceğim dese bu ile konuşsa ve bu firmanın böyle bir olay yaşadığını görse onlar için de zararlı durum bizim için de zararlı durum. Biz de belki... işte burada da dikkat etmesi gereken o firma oluyor. Anlatabildim mi? potansiyel Türkçe oyunları oynayamayacak olacağız. Bu tarz durumlarda kendi aramızdaki iletişimi iyi tutup, olabildiğince sağlıklı bir diyalog kurup sonuca ulaşmak en önemli unsur. Bu unsuru da şu anda halledilmiş gibi. Sonuçta yabancılar bilmem ne falan filan değil abi. Biz bizeyiz burada aslında. Çeviri yapan da bizden, oynayan da bizden. Kendi aramızda bir diyalog var ve bunu halledebiliriz rahat bir şekilde. Ama bu konularda bu kadar tecrübeli ekiplerin böyle hataları en başta yapmaması gerekiyor. Umarım bu hata onlar için projelerde güzel bir ders olarak geri döner. Son olarak şuna da değineyim. Bu garip bir mevcut bu arada tekrar söylüyorum, firmanın bana dönüşü şöyle oluyor. Ne oldu lan? Dün Facebook grupları seni linçliyorlardı. Ya tamam, linçlesinler oğlum. Umurumda da değil ya, linçlesinler. Bana ne? Ee, ben arkasındayım abi savunmamın. Enis'le de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Derdim de aynı tamamen, başka hiçbir şey değil. Ee, firmanın bana söylediği şey de şuydu zaten özetle. Biz ciddi bir denetleme ekibine sahibiz. Bunun farkındayız farkındaydık gördük e, ve onaylamadık fakat dosyalama hatasında yani isimler orijinal kalacak nasıl olsa çeviri yapılmayacak özel isimlerde deyip şu metni düzeltmemişler ya da onaydan geçmeyen birçok metni düzeltmemişler özel isimle ilgili nasıl olsa o dosya oraya atılmayacak diye fakat bir hatadan dolayı o dosya oraya atılmış bulunmuş. Bu da bize kadar gelmiş hikaye bu. Ya beni bu aralar BG'den çok nişliyorlar. BG beni severdi ya. BG kim bilmiyorum ama arada bir gidip böyle makara geçiyordum ben onlarla. BG'de benim bir hater kitle oluştu, bir de seven kitle var. Kendi aralarında bana sallıyorlar <gülüyor> Ya kimse kim oğlum <gülüyor> küfür etmeyin şimdi. Kimse kim tanımıyorum. Orada bir, birkaç tane isim var hep aynı isimler. İşi gücü yok, bütün gün oturup benimle ilgili bir şey paylaş. Evzu yakın zamanda şöyle bir görsel Ha bir de bu bana dün bunu yolladılar da yani bu biraz şeye girer yani hani ne bileyim bak burada Türkiye haritası var etrafı da e, kum fırtınası var diye böyle bir kırmızı bulut altına alınmış. Türkiye'ye gelen radyoaktif kum fırtınasının haberlere taşıyan bir sahne burası. Arka televizyonda gösteriliyor. Haber spikeri diyor ki işte kum fırtınası Türkiye'yi tekrar sarmaya başladı. Burada çıkan tartışma şu, bu harita üzerinden CD Projekt'in Türkiye haritasını olduğundan farklı gösterildiği falan iddia edildi. Yani Oyunun belki bunda haberi bile yok ya. Haritamızı kesmişler, kırmışlar, değiştirmişler falan değil mi muhabbet dönmeye başladı. Ancak burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Biraz gaza gelme olmuş gibi. Görsele dikkatli bakarsanız harita bölünmüyor abiler. Harit Üzerinde bulut Üzerindeki var. Üzerindeki şu kırmızılık haberde bahsedilen kum fırtınasını simgeliyor. Yani doğu tarafında bir kes... Ya bu olaya nasıl baktığınla ilgili oğlum bunun sonu yok anladın mı? Biri çıkacak şimdi izleyenler değil ya siktir git işte bölmüşler Türkiye'yi. Hora'yı yoktan saymışlar. Bilmem ne, Doğu bölgesini silmiş bir diyecek ki abartmayın amına koyayım adam oraya görsel yapmış bunu bu kadar değil de Ankara'ya kadar getirseydi sorun olmayacak Ya bunlar tartışılacak üzerine böyle mesai artılacak konular değil çünkü bir karşılığı yok yani tartışırsın bakış açını sunarsın sonuca da bağlanmaz yani kesinti yok orada kum fırtınasının kabarıklığı şişkinliği var hani polonyalı oyun filmi CD projesi biz Türkleri alttan alta bir göndermesi mevcut değil bazen hızlı gaza gelebiliyoruz o yüzden bu konuyu da gündeme getireyim istedim yani o kum fırtınası işte oyun ne alemde tartışmalardan kavgalardan oyun kendisinden bahsedelim bakalım bir de oy geldik. oyun nasıl yorumlandı 2 yılda bir oyunda ve inanılmaz iyi gidiyor her şey yani Oo. konsol tarafındaki tartışmalar bir tarafı oyunu PC versiyonu çok iyi gözüküyor bir de o kadar çok şey var ki oyunda bokunu çıkarmışlar bu sefer böyle bir şeyler yapayım diyorum açık dünyada Ubisoft oyunlarında şey vardır ya böyle gidersin birilerini kesersin falan filan. Cyberpunk'ta gülle loonla dolmuş her yer. Aksiyona girebileceğim bir ton şey o var. O çok güzel. İlk 15 saatte böyle şeyi görmemiştim. İstediğim o yan hikayeleri görememiştim fakat 15 Heh, Ben de oyunu 3 saat 4 saat oynayıp yorumladım ya ilk. Ee, benim dün derdim bu arada şeydi. Ben dün evden eve gelince off stream Cyberpunk'a girecektim. Ee, 4-5 saat oynayıp yayınını yapmadan YouTube'a atacaktım. Sonra bu olaylar çıktı aslında. Restart'larınından yan görevlerde de bir tatlanma geldi. Çok acayip yan görevler çıkmaya başladı. Değişik olayların içerisine girmeye başladım. CD Project'in Witcher'da yaptığı kaliteli yan görev dizaynı Cyberpunk'ta da karşıma çıkmaya başladı. Oyundan aldığım keyif kat be kat arttı. Bakalım bitirince neler hissedeceğim. Detayları ilerleyen günlerde gelecek. Biraz daha zaman gerek. Affınızı istiyorum. Ama oyuna ilgili bir sıkıntım da var. Ya yani birkaç sıkıntım var ama bu sıkıntı en büyük sıkıntı. Teknik tarafın dışında kalan bir sıkıntı bu arada. Bu içerikle alakalı bir durum. Şu anda oyunda gördüğüm en büyük eksiklik işin rol yapma tarafıyla ilgili. Abi hikayelere yön veremiyorsunuz. Evet hikayeler hakkında evet. daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuz, detayları öğrenebiliyorsunuz, diyaloglar falan güzel ama hikayeye yön vermek yok. Seçimleriniz bir şeylere etki etmiyor. Çünkü bir seçim yok ortada. O cümleyi bu şekilde değil de şu şekilde söyledin, olay aynı yere bağlandığından öte bir şey görmedim de. RPG tarafında da iddialı bir oyun için daha fazlasını görmek istiyorum. Ama görecek miyim onu bilmiyorum. Farklı aksiyon hareketleriyle oyunu oynayabiliyorsunuz. Onda problem yok. Sen gizli oyna, sen ekleyerek oyna, sen aksiyonla oyna falan bunlar var. Benim bahsettiğim şey hikayede yaptıklarınızı... Abi güzel yorumlayacaktır Bu adamların işi bu. Yani Tuna'nın, Enis'in, Mete'nin. Yani bu adamlar oyunları gerçekten hangi açıdan nasıl yorumlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü bunlar tam anlamıyla gamerlar. Ben de girip Enis'in yorumlarına bakıyorum ve dikkatlice dinliyorum yani. Adamın alanı bu. Benden böyle bir yorum bekleyemezsiniz bir oyun için. Yani ben oyun sektörünün 10 senedir 10, eskiden tam bir gamer kafasındaydım ama bir bıraktım bir bıraktım yani. Bir etkisini... İyi ki varlar o yüzden. Göremiyor olma. Bu durum bir yerde kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum ama şu anda bu konuda istediğimi bulamadım açıkçası. Ve en büyük canımı sıkan konu bu oldu. Ama onun dışında keyif olarak oynuyorum. Biraz daha oynayayım, video gelecek. <gülüyor> Enes abi, cyber, cyberpunk çek. acık daha oynayayım. Yani hikaye bu. Ben de dün öyle bir derdim vardı. Oyun oynayıp e, YouTube'a atacaktım ama... E, hani tepki koyduğum için falan oyun oynamazlık yapmadım zaten. Sadece bunlarla uğraştım canım, sıkıldı. Abi, ya e, bir de o var oğlum şimdi. Bak senden izleyeceğiz, senden devam edelim mi? Yani biraz da şey diyorum, 3-4 gün geçti. Birçok şey izlemişsinizdir bir daha niye izleyesiniz benden yani ne bileyim bilemedim